Ben ayrılık istemedim Sebep olanlar utansın Ben ayrılık istemedim Sebep olanlar utansın Ülker vurdu yaprağıma Mevsim dursun, güzultan ısın. Ülker vurdu, yapamam Mevsim dursun, güzultan ısın. Çürümüş yaprak gibiyim, güzdeğim var. Otansın Çatlamış topak gibi Irmak çaylar otansın Dağlar girdi aramıza taş çürüsün yolu tansın Dağlar girdi aramıza taş çürüsün yollar tanısın. Diken sardı ellerimi naz etmesin gül utansın diken sardı ellerimi naz etmesin gül utansın çiğ düşüyor Gözlerinde yanaklarım yanaklar ıslanıyor Kurumuştu ak gibim, zamansız yanıldı uğruna'nsın